Olsun, sakın birbirinizi bırakmayın Bir aile olduğunuzu katiyen unutmayın Bütün acılar gelir geçer ama hayat kalır Onun için ağlamak yok Demiş ağlamak yok Karanlık tuytularıma gel, uykuların uyansın Bu yalanlarına karnım tot, gözlerim boyandı Aslı bende olan bir fotoğraf özlemine de yansır Nasılsa bana güldün başkasına günaydı Bu şehir kaldırımlarıyla terk ediyor bizi izini sürdüğüm bir giziz artık her yabancı biziz Sen yalancı bir bahardın her yağmurun silik İz bu odama sen yansır geçmiyordu izin Hep ağrıyor kanıyor onu durduramıyorum içimden geliyordun içimde sen kanıyordun Adımı unutan o dudakların tek kalıyordu Tutunduğun son kadehle sallanıyordum Sevgi amaçlarına adını yazan bir serserin gibi Seni aramadığım kollarında bir hevesle de değildim Güvertem delindi, ölüme gelene güvendim Yalnız arazimde umutlar da kimsesiz Benimle olman harik her şeyine alıştım Dallarım soğuk, ölümü yapraklarıma yakıştır O gün aklım ölü bedenim günahsız seni de sensizlikle tanıştır En azından alıştır Ahirette görüşeceğiz Dünün ben değilsem geleceğinden bir habersin Yandığın her yangına ilk su verendim Beni gömdüğün hiçbir rüya da ölemezsin Dönemezsin demiştin Pişmanlık çok güçlü, Kaşlarında bir yol buldum Gözlerinden çok düştüm Sen hala yaşıyorsun ölümlerden çok döndüm Ben basit bir adamdım sen çok güçtün sağın solun dert misali Yaşıyordum korkularla zorluklara göğüs keren her nefeste dualar var Beni sevgi hariç hiçbir şeyle yargılama Yıllar mesel oldu bize aynı yağmur ıslatamaz